Bugün 20 Temmuz 2022 çarşamba. Merkür günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay sabah saatlerinde Kova burcundaki Satürn'e olumlu görünüm yapacak. Güne oldukça planlı ve disiplinli başlayabiliriz. Enerjimizi dengelemek için spor ve fiziksel aktiviteler, açık havada yapılacak yürüyüşlerle sabah saatlerini değerlendirmek mümkün. Çevremizdeki otorite figürlerinden destek alabileceğimiz bu saatlerde amaçlarımıza ulaşmamız da daha kolay olabilir. Günlük iş ve sorumlulukları pratik bir şekilde ele alabilir, organize olabiliriz. Koç burcundaki ay öğleden sonraki saatlerde yengeç burcundaki güneş ve oğlak burcundaki Plüton'la yaptığı sert açıların ardından 17-18'de boşluğa girecek. Güneş ve Plüto arasındaki karşıt açı da bugün etkinleşiyor. Öğleden sonraki saatlerde ayın da tetiklemesiyle birlikte kişisel ve toplumsal alanlarda güç mücadeleleri ve baskılar hissedebiliriz. Bu durum ruhsal olarak gerilim ve stres yaratabilir. Hırslı ve tutkulu enerjiler, manipülatif durumlar, dürtüsel tavırlar yaratabileceğinden mantıklı ve sağduyulu olmaya çalışmalıyız. Huzursuz enerjiler nedeniyle baş ve migren ağrılarına karşı hassasiyetlerimiz artabilir. Şartları fazla zorlamadan esnek davranmaya çalışalım. Akşam saatlerini dinlenerek geçirebiliriz. Ay akşam 21-22'de Boğa burcuna geçecek. Gece saatlerinde güven ve huzur ihtiyacımız artarken keyif, zevk ve rahatımızı da ön plana alabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.